Bir avuç iyilikle başlamış mı her şey? Mutlulayıp başka insanlardan beklerken, aslında başka insanlara karşılık beklemeden yapılan yardımlarla da mutlu olmuyormuş. Gönüllülük nedir sorusuyla karşılaştığımda, daha önce gönüllü olarak bir yerlerde çalışmadığımı farkına vardım. Evet, gönüllülükle karşılaşmam biraz geç oldu. Ancak insanlara yardım etmenin ve bu işi hiçbir karşılık beklemeden, sadece onların yüzündeki gülümsemeyle edindiğim mutluluğu hiçbir işte kazanmadığımı fark ettim. Gönüllülük serüvenimde ilk olarak sevgi evlerindeki çocuklar için kitapları hazırladım. Kitapları seçerken onların kitaplardan öğreneceklerini yüzündeki gülümsemeleri hayal ettim. Onlar için gönderilmiş oyuncakları paketledim ve her paketin eşit olması için adaletli olmaya çalıştım. Bununla birlikte adaletli olmanın göründüğü kadar kolay olmadığını anladım. Hediyeleri hazırlarken en az onlar kadar mutlu ve heyecanlıydım. 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizin anısına insanlara yarma çorbası ve üzüm hoşafı dağıtma yaptık. Orada anladım ki insanlara yardım ederek kendimize en büyük iyiliği yapıyoruz aslında. Bu hayatta her şeyin para olmadığını, karşılık beklemeden insanlara yardım etmenin, onlarla sohbet etmenin bize neler kazandıracağını gördüm. Gönüllülük sayesinde belki de hayatım boyunca hiç karşılaşmayacağım farklı insanlarla karşılaştım. Ve farklı hikayeleri dinledim, farklı bakış açıları kazandım. Gönüllü olmak için ne para ne çok zamana ihtiyaç var. Şunu unutmayın, eğer bir gönlünüz varsa ve karşılık beklemeden mutlu olmanın ne olduğunu görmek isterseniz siz de birer gönüllü olmalı değilsiniz. Bu işe gönlünüzü vermeniz her şeye yeter.